Ver, ver ver ver bir lira ver bira bir ver bir, bir ananı Ananı senin, ona... Ona senin. <gülüyor> Allah, bu beni bu saatte ya Lan oğlum hem sabaha kadar çalış, hem, ket, hem de böyle bu şekilde yat, ay a** koyayım seni ya, benim ben, sen kimsin koyayım, <gülüyor> saat kaç abi, ulan ne saati, ben hangi tarihte olduğumuzu bilmiyorum, sen biz ne saati mi soruyorsun koyayım <gülüyor> ya, hangi dönemde olduğumuzu bilmiyorum, gelmiş falan burada da saat soruyor, Noldur. Amca çağırıyor seni. Abi 5 dakika daha ya. Şuradan en güzel uyuyordum ya. <gülüyor> Abi abinin ne koyayım. Ya ne zaman geliyor? Tam geleceğiz işte ya. 5 dakika daha yatıyoruz. Hırsız şeyi de arama aç da falan arama. Onlar da 5 dakika yatacak. Unut sabahları kadar çalıştık Allah'ım ya ya. Sabah kadar adam dövüştünüz burada. Papa belim ağrıyor ya. Aslında niye burada yatmıyorum? Burada daha rahat oluyor da. Neyse neyse. Tahta da iyi. Hop. şuradan ya. ne kendim koyayım. <Gülüyor> Sabah olmuş ya. O wow, saat kaçı lan? Lan akşam mı oldu acaba? günaydın amca neydesiniz la siz o vardı işte iyi parayı ee tamam la oğlum hep orada günaydın amca ne günaydın nasıl lan akşam oldu neredeyse. ya amca sorma ya Vallahi her gün her gün saat 5'te gele ve sabaha kadar böyle dövüşler yapıyoruz sana bir alan yok mı bir, böyle bir düşmanın filan varsa ayarla bana bir iki yüz şuradan Hatta senden para almayım sen yabancı değilsin Tamam tamam neyse Ya amca bir tane bize de şey al ya Yer yatağı filan Yer yatan ne yapacaksın ya şu depoya koy Nerede yani deposa ne yapacağım hani... onları biz kaldırırız ya Niye Ben nerede yatacağım çivenin üstünde mi yatayım Yok yok bize ne ev yapacağız size Allah mı Vallahi çok iyi olur ya Her <gülüyor> Umut'un üzerinde yatmaktan daha da güzelinde yatmaktan benim ah, şimdi ya kusura bakma amca önemli değil evlat e ee, ben yokken ne oldu Allah sen yokken olaylar olaylar vallahi Olay çok merak ettim anlat bakayım amca ya sen şimdi yoktun e ee, ben Aliye dedim geç şu şeyin mekanını patlat diye neydi e ee, Karapiç e ee, Karapic e ee, ee, şu fakirin Adına çalıştığı kişi He, Aslında adı Celal'de biz, biz ona takma Lakabı Karapic filan diyoruz Hee ama ee Gittinem bunun mekanını patlat dedim Patlattı Allah oh. Vallahi bensiz oh. Baya şey yapmışsınız haa Valla en istiyom Amca bana bir tane tokat atsana ne? sen ne yaşıyon ya Amca sen bir tane orta ah oh, amca ya napıyon ya? ya vur dedim. ben sana şakasına dedim ya hadi vuracaksan da yavaş vur elinin ayarını serim neyse benden bir isteğin var mı Şu an yok ki akşam oldu anasını sabah isteğim vardı ya amca niye söylüyor o zaman ya ben gideyim yatayım bir, bir saat daha yatayım kalkayım ben ya tamam git git bir saat daha yat tamam ama yarın erken kalkacağınız ha sekiz dokuz gibi tamam Gece <gülüyor> uykum var ya. Vallahi bak bu bayis işlerinden iyi para aldık da. Amca bizi yerine çağırıyor. Yani neyse. Yapacak bir şey yok. Koyan sen hala orada mı duruyorsun lan? Abi bu şeyde çok yavaş gidiyor ya. Motor da çok yavaş gidiyor. Şşş. Çekil lan. Yürü git. Batı iyiye otalmadı şehirde. Ay yürü git. Bırak hıh hıh ss dıt dıt hadi yürü o hayvanın şiddete şimdi gürü gürü gürü dıt heh aferin uzak dur ha evi yeme şimdi yürü git bak oralara gidiyor şşşt alo. şşşt aloo şu taraflara git şu taraflara bak şu taraflara bak yiyeceksen git alenin evini ye hadi şşşt hatta evi değil depoya sen la yürü lan Şş, alo git git Lan git oğlum oldu. git git Lan git Git şu Ali'nin emini hadi hadi Ay sen ben En az tövbe ah Şşşşt İy misin lan Neyse neyse sıyırmış Lan bir yürü git işte bak Elimden ayımdan böyle şeydir şey oluyor ya Cık. İçim şey oldu ya Anasını satayım şimdi ölsebene 7 yaşam. N8 sıyırmış. Oh! Ölsebene yapmaya devam edeyim ya. Oh, fena uygun var ya.